Bugün 22 Aralık 2021 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay 053'te Aslan Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün kişisel beklentilerimizi önemserken sosyal yaşamda ve dış dünyada dikkat çekmek için çabalayabiliriz. Sabah saatlerinde ay, yay burcundaki Marsla üçgen görünüm yapacak. Enerji ve özgüvenimizin yükseldiği bu saatlerde daha hırslı ve kararlı hissedebilir, sabırsız ve cesur kararlar verebiliriz kaza ve sakarlıklara dikkat edip fazla risk almamaya çalışalım ruh halimiz iyimser ve huzurlu olabilir sosyal ilişkiler kurmak sevdiklerimizle bir arada olmak kendimizi daha iyi hissettirebilir öğleden sonraki saatlerde kendimizi fazla zorlamadan sakin ve dengeli olmak keyif aldığımız aktivitelere zaman ayırmak daha doğru olabilir açık havada ve doğada zaman geçirebilir güvendiğimiz ve sevdiğimiz kişilerle birlikte olabiliriz akşam saatlerinde ise ay Uranüs ve Satürn'e sert görünümler yapacak. Duygusal olarak daha sabırsız ve huzursuz enerjiler altında olabiliriz. Bağımsızlık ihtiyacının yoğunlaşması uyumsuz ve isyankar davranışlara da yol açabilir. Kişisel hırs ve arzularımız güçlenirken maddi manevi kişisel zevklerimize odaklanabiliriz. Bu durum aşırı rahatlık ve tembellikte yaratabilir ya da stres kaynaklı yeme, içme, para harcama gibi aşırılıklar gözlenebilir. İlişkilerde de bencil, sabit ve inatçı tavırlardan uzak durmalıyız.